Merhabalar bu videoda 29 Aralık tarihinde başlayacak olan Merkür retrosundan bahsedeceğim. Ee, esasında retro öncesinde retro sonrasında oldukça güzel etkileşimler olduğundan bahsettim. Dolayısıyla bu retro ile beraber karşınıza çıkan bu fırsatları değerlendirip değerlendiremeyeceğiniz konusunda kafanızda bir takım tereddütler oluştuğu için bu videoyu paylaşıyorum. Arkadaşlar umarım faydalı olur. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Aşağıdaki açıklamalar linkinden Telegram grubumuza katılabilir ve beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar 29 Aralık 2022 e, tarihinde Türkiye saatiyle 12-30 civarında 24 derece olarak burcunda Merkür Retro hareketine başlayacak. E, Merkür Retrosu zaten her yıl e, 3 ya da 4 defa yaşamış olduğumuz e, gezegensel etkileşimleri kapsamakta. Hemen hemen hepimiz e, aslında Merkür Retrosu'nun neler getireceğini biliyoruz. E, Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerine 12 Aralık tarihinde aslında girdik. E, burada yavaş yavaş retro etkilerini hissetmeye başladık. Bu esnada tabii ki nept dünyanın enerjilerde çok yoğun olduğu için kafa karışıklığı e, oldukça yoğundu. Şimdi ise tam anlamıyla 29 Aralık tarihinde yıl sonunda Merkür dediğim gibi Oğlak burcunda retro harekete başlıyor ve 18 Ocak tarihine kadar da bu retro hareket sürecek. Akabinde 8 Şubat'a kadar da aslında yine gölgeli günler etkisini sürdürüyor olacak arkadaşlar. Tabii bu esnada biliyorsunuz Ekim ayında başlayan Mars retrosu da eee sürece dahil yani yeni yıla girdiğimiz zaman hem Merkür'ün hem de Mars'ın retro hareketiyle giriyoruz. Merkür ve Mars'ın retro hareketi aslında diğer gezegenlere göre oldukça önemli. Çünkü bu gezegenler bizim kişisel yaşantımızı etkileyen kişisel gezegenler. Yani Venüs gibi, Merkür gibi, Mars gibi gezegenlerin ileri ya da geri hareketleri gündelik hayatımızda daha çok gözlemleyebileceğimiz etkileşimlere yol açarken, diğer jenerasyon gezegenlerinin retro hareketleri aslında daha çok ruhsal alanda yaşamış olduğumuz değişimleri ifade etmekte şimdi e, Merkür retrosunda genel hatlarıyla zaten biliyorsunuz arkadaşlar Merkür iletişim gezegenidir e, Dolayısıyla Merkür retro esnasında kendimizi ifade ederken biraz zorlanabiliriz bir e, Biraz daha yanlış yolları tercih edebiliriz. Yanlış anlaşılmalar, kanmalar, kandırılmalar, kafa karışıklığı, odaklanmakta bir takım sorunlar, konsantrasyon güçlükleri yaşanabilir. Merkür Retrosu esnasında. Tabi burada eski gündemlerin de karşımıza çıkacağı Ayşikar. Yani... Eski sevgililer, eski işimiz, eski arkadaşlarımız, eskiden diyalog halinde olduğumuz kişiler ve eskiden zihnimizi kurcalayan konuları derleyip toparlamak adına da aslında retrolar gerçekten çok şahane süreçler. Çünkü retrolar olmadığı müddetçe hızımız hiç kesilmiyor ve durup düşünecek zamanımız olmuyor. Hal böyleyken aslında elimizdeki işleri tamamlamak veya... Tam yılın kapanışıyla beraber aslında geçmişte bırakmak istediklerimizi veya geçmişte yanımızda götürmek istediklerimizi tercih edebilmek açısından aslında zamanlamanın güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Merkür Retrosu'ndan hemen önce aslında 25 Aralık'ta başlayan Merkür Neptün. E 60 ile sekstil açısıyla beraber 28 Aralık'ta devam edecek olan venüs Neptün sekstil açısı aslında Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerinde meydana geliyor. Burada şunu söyleyebilirim bilhassa Aralık ayının başlangıcında ilk günlerinde karşınıza çıkan sıkıntılı durumlar sizi zorlayan kafanızı karıştıran belirsiz halde bırakan durumlar yıl sonunda Tekrar bir şans olarak karşınıza çıkabilir. Esasında yılın ilk günleri ve yılın son günleri Merkür Retrosu başlamasına ve Mars Retrosu devam etmesine rağmen çok şanslı etkileşimler doğurmakta. Burada tabii e, farkı nasıl e, göreceksiniz? Bilhassa geçmişte emek verdiğiniz, geçmişte çokça mücadele ettiğiniz, belki yanlış anladığınız, yanlış anlaşıldığınız, kendinizi tam olarak ifade edemediğiniz, veya bir şekilde askıda kalan süreçlere dair çok güzel geri dönüşler yaşanabilir arkadaşlar. Merkür Retrosu diye bu geri dönüşleri reddetmek olmaz. Özellikle geçmişte kafanıza takılan bir konu, geçmişte başvuru yapmış olduğunuz bir iş, geçmişte görüşmüş olduğunuz bir kişi, bir ilişki gündemi, askıda kalan, havada kalan, yanlış anlaşılan bir şekilde kapanmamış hesaplar varsa bunlar tabii ki her konuda olabilir. Bunlarla alakalı bilhassa Aralık ayının başlangıcında da zorluklar yaşadıysanız yılın sonunda veya Ocak ayının ilk günlerinde bunlarla alakalı güzel şanslar bekleyebilirsiniz. Yani Merkür Retrosu olduğu zaman tamamen Dükkanı kapatmıyoruz arkadaşlar yani hayat akmaya devam ediyor tıpkı Mars retrosunda olduğu gibi burada da daha evvelinde bir şekilde hayatınızda olan veya kafanızı kurcalayan konulara dair geri dönüşleri kabul edebilirsiniz oldukça da şanslı günler var şanslı tarihler var eğer sizin haritanız destekliyorsa bu tarihleri şayet buradan çok güzel bir şekilde istifade etmeniz de mümkün ama Mercury retrosunun antikapı nerede başlıyor? Özellikle retro başladıktan sonra arkadaşlar kendimizi ifade ederken zorlanabiliyoruz, zihnimiz karışık olabiliyor, yanlış e, iletişim tarzları kullanabiliyoruz, resmi evraklar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı. Yazım hataları, imzayla alakalı sıkıntılar, sözleşme metniyle alakalı bazı eksiklikler ortaya çıkabiliyor. Yani aslında retro sürecinde çok büyük hatalar olmasa da bazı eksiklikler, bazı yanlışlıklar daha ziyadesiyle ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu retro sürecinde yeni başlatacağınız, geçmişten beri hayatınızda olan ve bu süreçte yeniden başlatacağınız konu her neyse, enine boyuna düşünün, tüm şartlarını Detaylıca konuşun, aktarın veya yazıya dökün. Burada son ana bırakılan işler varsa, muhafaza etmediğiniz evraklar varsa, bilgiler, belgeler varsa bunlarla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz daha ziyadesiyle. Bir de tabii ki kafa karışıklığı ve zihin bulanıklığı olduğu için burada özellikle Merkür Retrosu başladıktan sonra hiç hesapta yokken aklımıza gelen fikirler, hiç hesapta yokken karşımıza çıkan teklifler e, gündeme gelirse ne olacak? E, burada da tabii şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Burada... E, bu yeni gelen fikir geçmişte bağlantılıysa yani geçmişte çokça zihnimizi kurcalayan bir konu vardır. Ancak o şekilde çözüm bulamamışızdır. Farklı bir fikir gelir bu defa aklımıza yine o konunun çözümüne dair. İşte burada bunu değerlendirebiliriz ama mümkünse retro bitimini beklememiz. Retro bitene kadar bu yeni şart, koşul, imkan her neyse bunun üzerinde çalışmamız ve değerlendirmemiz önemlidir. Hiç hesapta yokken karşımıza çıkan insanlar retro sürecinde burada da aslında arada karmik bir bağlantı olabilir arkadaşlar. Geçmişteki bir hak edişimiz veya geçmişteki bir karmamızın tekrar karşımıza çıkışı bu retro sürecinde mümkün olabilir. Yani sıfırdan yeni ilişkiler, yeni bağlantılar kuruluyorsa... Bunlara dikkat etmek lazım. Tabi büyük büyük sözler vermek, büyük büyük faatlerde bulunmak için çok uygun süreçler değil. Çünkü retro bittikten sonra fikrimiz değişebilir. E, algılarımız daha net bir hale gelmeye başlayabilir. ve e, O esnada almış olduğumuz kararlardan, yapmış olduğumuz eylemlerden e, dolayı sıkıntılar yaşayabiliriz. Daha ziyade aslında retro'nun geciktirme, e, yanıltma, karıştırma etkisi yoğun bir şekilde hissedilir. E, bunun dışında dediğim gibi çok sert ve büyük etkiler olmayacaktır. İçinden geçmiş olduğumuz Mars retrosundan daha problemli bir retrodan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Peki bu Merkür retrosunun diğer retrolardan farkı ne? Bunları biraz aktarmaya çalışacağım. Öncelikle biliyorsunuz Ekim ayından beridir Mars ikizler burcunda retro hareketli arkadaşlar. Merkür de ikizler burcunun yönetici gezegeni. Oğlak burcunda retro hareketini gerçekleştirecek. Burada aslında her ne zaman bir gezegen gerilemesi yaşanıyorsa özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Venüs, Mars ve Merkür gibi gezegenleri, retroları aslında üzerinden geçmemiz gereken bir konu, atlamamız, atlamamamız gereken bir husus, değerlendirmemiz Gözden geçirmemiz gereken bir durumu ortaya çıkarır arkadaşlar. Yani bir şeyleri kaçırmış olabiliriz. Bir şeyleri fark etmemiş olabiliriz. Bir şeyleri çok fazla e, önemsememiş olabiliriz. Aslında retroların açığa çıkarttığı gündemler budur. Yani Mars retrosuyla beraber e, ameliyat olmak zorunda kaldıysanız demek ki sağlığınızla alakalı bir şeyleri ihmal ettiniz. Gözden kaçırdınız. Yani e, retrolarla beraber ortaya çıkan durumlar aslında biz e, fark etmediğimiz e, takdirde. Çok da yeni durumlar olmayabiliyor. Yani geçmişte çok hesapta olmayan konuların retrolarla beraber e, gün yüzüne çıkması da söz konusu. Yani e, öncesinde bu gündemler ve konulara dair e, üzerinden yetirince geçilmemiş hususlar varsa retrolarla beraber bizler bunlarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Burada tabi e, retrolar biraz enerjimizi içe doğru akıtmamıza neden oluyor arkadaşlar. Yani Mars retrosuyla beraber fiziksel enerjimiz nasıl iç dünyamıza doğru döndüyse. Yani çok fazla hareket etmek istemediysek, çok fazla aksiyon almak istemediysek. Merkür retrosu ile beraber de aslında çok fazla diyalog halinde olmak istemeyeceğimiz, sosyalleşmek istemeyeceğimiz, kendi kabuğumuza, kendi iç dünyamıza yönelmek isteyeceğimiz bir süreç ön plana çıkacak. Şimdi Mars ve Merkür birlikte... Retro hareketlerini gerçekleştirirken, özellikle eylem enerjimiz, karar alma ve harekete geçme potansiyelimizle alakalı bir durağanlık söz konusu. Kafa karışıklığını daha ziyadesiyle yakalayacağımız veya kafa karışıklığını hissedeceğimiz alan, hangi kararı almalıyım, hangi eylemi gerçekleştirmeliyim ve nasıl? Yani bu soruları içermekte hem Mars'ın hem de Merkür'ün kimyasına daha ziyade ikizler burcu temasının ön plana çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani zihnimizi kurcalayan bir konu var ama onu nasıl aktif hale getireceğiz? Hangi yöntemi kullanacağız ve ne zaman? Ve hangi enerjiyle? Kendimizi bunu gerçekleştirmekle alakalı yeterince motive hissedemiyor da olabiliriz. Dolayısıyla burada özellikle düşüncelerimiz, iletişim şeklimizle alakalı ne söylediğimiz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, hangi kararları aldığımız ve bunları insanlara nasıl ilan ettiğimizle alakalı biraz daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. Yani bin düşünüp bir konuşmak ya da iki düşün bir konuş şeklinde ilerlememiz gereken bir süreç arkadaşlar. Dediğim gibi zaten Mars retrosuyla beraber Aksiyon kabiliyetimiz de biraz e, aşağı çekildi. E, dolayısıyla e, harekete geçerken de, düşünürken de, karar alır, alırken de ve bunları ilan ederken de daha çok yavaş ve kendimizden emin bir şekilde ilerlememiz önemli olacaktır. Mars biraz daha hareketi, harareti, öfkeyi, cesareti sembolize eden bir gezegen. Merkür de günlük iletişimimizi, algılarımızı Düşünme şeklimizi, aslında mantığımızı ifade eden bir gezegendir. Yani mantıklı karar alabilme becerimizi ifade eden bir gezegendir. Dolayısıyla burada bu ikili kombinasyonla beraber hem Merkür hem de Mars enerjisini birlikte değerlendirecek olursak, saldırgan enerjiler, aktif enerjiler, kavga ve tartışma enerjisi, daha sonradan pişman olacağımız durumlara sebebiyet verebilir. Yani geçmişte kalan bir hesabı yerine getirmek için saldırı enerjisinde olursak, kavga ve tartışma enerjisinde olursak, gereksiz yerde, gereksiz aksiyon almak gibi kararlar alma durumunda olursak pişman olabiliriz. Bu eylem istediğimiz sonucu doğurmayabilir. E, i̇stediğimiz etkiyi yaratamayabiliriz ve e, sonrasında neden böyle bir şey yaptım deyip aslında o eylemin ne kadar gereksiz olduğunu veya ne kadar yersiz olduğunu fark edebileceğimiz süreçlerdir. O yüzden biraz daha dediğim gibi temkinli olmak gerekir arkadaşlar e, ama karşımıza çıkan fırsatları da elbette değerlendireceğiz. E, videonun başlangıcında yapmış olduğum kıstası göz önünde bulundurarak Evet özellikle aile içi ilişkilerde tartışma, agresyon, enerjileri aktif olabilir geçmiş konular çok fazla gündeme gelebilir sen bunu yapmıştın, sen şöyle demiştin bu şekilde olmuştu gibi tartışmalara çok fazla mal vermemek gerekir çünkü konuşmak için uygun bir gündem olmayabilir ama aslında karşındaki insanı anlamak, onun derdini anlamak, onun neyi sıkıntı ettiğini çözmek adına da bir fırsattır yani tartışmak yerine anlamaya çalışmak, geçmişteki konunun hangi etkiyi yarattığını keşfetmeye çalışmak çalışmak çok daha verimli olacaktır. Bu dönemde aslında karşıdaki kişinin yerini akıl yürütmek, e, niyet okumak çok yanlıştır arkadaşlar. Çünkü gerçekten doğru şekilde düşünemeyebiliriz. Zaten niyet okumak e, doğru bir davranış değildir. Ancak bu dönemde ekstra dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Yani yapılan bir hareketten, bir eylemden, bir sözden anlam çıkarmak, kafada kurmak, kurgulamakla alakalı e, ne kadar yanlış Anladığımızı fark edeceğimiz durumlara sebebiyet verebilecek etkileşimler söz konusu. Bununla beraber tabii fiziksel enerjimiz, çok fazla yükleme yaptığımız zaman, çok fazla iş üstlendiğimiz zaman kendimizi yorgun, bitkin, halsiz hissetmemiz de mümkün. Yani hem ruhsal hem fiziksel hem mental sağlığımızla alakalı daha dikkatli olunması gereken bir süreç. Çünkü enerji biraz daha dış dünyadan iç dünyaya doğru akar vaziyette. Yavaşlamak, durmak, gözlemlemek, hayatı okumaya çalışmak, bu retro sürecinde karşımıza çıkan durumları farklı bir gözle değerlendirmek için aslında bir fırsat niteliğinde. Belki geçmişte e, sınırlarımızı fazla koruyamadıysak, kendi alanımıza insanları fazlasıyla dahil ettiysek ve bunun celemesini çekiyorsak bu retrolar sürecinde demek ki ufak ufak insanlara sınır çiz çizmenin zamanı gelmiş olabilir. Kendimize veya çevremizdeki insanlara hayır diyebilmenin konforunu deneyimlememiz gerekiyor olabilir. Bununla alakalı da aslında bazı sinyaller verilebilir bu retro süreci itibariyle. Tabii retrolar geçmiş enerjilerdir arkadaşlar yani bu dönemde ölmüş yakınlarınızı ziyaret edebilirsiniz, eski fotoğraflarınıza bakabilirsiniz, e, gençliğinizi ziyade edebilirsiniz, eski arkadaşlarınızla bir araya gelip anıları e, tekrar gündeme getirmek, nostalji yapmak iyi gelebilir. Eskiden dinlediğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz, eskiden dinlediğiniz müzikleri e, veya işte filmleri e, tekrar izleyebilirsiniz. Bunlar ruhunuza çok iyi gelecektir bu süreçte. Yani nereden geldiğinizi, neler yaşadığınızı hissetmek ve hatırlamak çok iyi gelecektir bu gündemle beraber. Tabi bununla beraber seyahatler, organizasyonlarla alakalı bazı aksaklıklar olabilir. Biletler işte önceden ayırtılmalı. Uçak uçaklar, röter yapabilir. Bazı sorunlar, sıkıntılar ön plana çıkabilir. Orada her zaman bir A, B, C planınız olsun. Yani yedek planlarınızla beraber bu tarz organizasyonlarda bulunmaya çalışın diyebilirim. Tabi yeni yıla giriyoruz hem Merkür hem de Mars retro hareketindeyken. Dolayısıyla hani yeni yıl taze enerjiler, yeni başlangıçlar demek çok da mümkün değil. Aslında bir şeyleri toparlayarak, temizleyerek, gözden geçirerek, eski yıldan üzerimizde kalmış olan yükleri ayıklamaya başlayarak yeni yıla girdiğimiz bir süreç biraz yavaş, biraz ağır ve emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir yılbaşı da olacaktır arkadaşlar. Tabi burada Merkür Retrosu ile beraber... Özellikle e, rüyalarımız, sezgisel mesajlarımız da çok aktif hale gelecektir. Yani bu dönemde hiç yoktan yere karşımıza çıkan insanlar, hiç yok hiç yoktan yere e, birden çalan bir şarkı, eski bir şarkı bize bir takım mesajlar da veriyor olabilir arkadaşlar. Biraz da bu gözden okumak önemli bence. Yani retrolar madem ki geçmişte halledemediğimiz veya kendimizle alakalı çözemediğimiz gündemleri getiriyor karşımıza. Demek ki bu dönemde. Aslında aklımızda fikrimizde olmadığını düşündüğümüz konuların karşımıza çıkması da asla tesadüf değildir. Demek ki bunun üzerine biraz düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Yani bu dönemde karşımıza çıkan durumların neden karşımıza çıktığını oturup durup düşünmek çok daha verimli olacaktır. Sezgiler daha aktif ve iş dünyamız çok daha renkli bir hale gelmeye başlayacaktır arkadaşlar. Evet genel hatlarıyla Merkür Retrosu bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar ve dediğim gibi 18 Ocak'a kadar sürüyor ve 8 Şubat'a kadar da gölgeli günlerin etkisi altında olacağız. Mars Retrosu da yanlış hatırlamıyorsam 12 Ocak'a kadar sürecek. Yani aslında 20 Ocak'a kadar hatta Şubat ayına kadar bu retroların etkisini hissedeceğiz. Zaten Ocak ayı yorumlarında bahsettim. Biraz 2022 temizleme ayı niteliğinde bir ay olacak Ocak ayı arkadaşlar. Evet şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor? Ben hemen Koç burcuyla başlayacağım. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar. Yönetici gezegeniniz Mars ikizler burcunda retro hareketteyken, ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür de Oğlak burcunda retro harekete başlıyor. Burada özellikle 3. ev ve 10. ev alanlarınızda ilerleyen retro süreçleri geleceğinizle alakalı almanız gereken kararlarla ilgili geçmişe bir takım atıflarda bulunuyor. Ee, özellikle Merkür Retrosu'nun, yönetici gezegeninizin retrosu ile beraber ilerleyişi sizi biraz daha fazla etkileyecek gibi gözükmekte. Burada aksiyon almak, hızlı bir şekilde harekete geçmek adına bir takım aksaklıklar ön plana çıkabilir. Burada tabii ki doğru konuştuğunuzdan kendinizi doğru anlattığınızdan emin olmanız gereken bir süreç. Ee, özellikle e, insanlara kendinizi aktarmaya çalışırken bir şekilde e, doğru bir ifade kullandığınızdan emin olmalısınız ve yanlış anlaşılmalara karşı da her zaman tedbirli olmanız önemli olacaktır. E, zaman planlaması ve zaman yönetimi konusunda da bir takım aksaklıklar getirebilir bu retro süreci. O yüzden zamanınızı doğru bir şekilde değerlendirip enerjinizi doğru kanallara aktarmanız önemli olacaktır sevgili koçlar. Güzel bir süreç olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Evet, Oğlak Burcu'nda başlayan Merkür Retrosu ve ikinci evimizde devam eden Mars Retrosu ile beraber özellikle Seyahatleriniz, yeni planlarınız, eğitimlerinizle alakalı bazı aksaklıklar getirebilir. Bu alanda özellikle daha öncesinden belli bir tarihi rezerve etmeye kalktıysanız bununla alakalı detayları çok daha iyi bir şekilde netleştirmeniz gerekiyor. Bununla beraber tabii ki mali durumunuz, gelecek hedeflerinize ulaşma noktasındaki mali yeterliliğinizin de aslında göz önüne serileceği bir süreçten bahsedebiliriz. Burada şartlar ve koşullar bazen çok da sizin kontrolünüzde ilerlemiyormuş gibi Hissettiğiniz anlarda yetersizlik ve değersizlik duygusuna kapılabilirsiniz. Mali durumlarla alakalı zorluklar, güçlükler sizi biraz aşağı çekebilir. Her ne oluyorsa hayrınızı olduğuna inanarak ilerlemek çok daha yerinde olacaktır. Özellikle geçmişte bıraktığınız araştırma konularınız, belki uzaklarda kalan dostlarınızla irtibata geçmek size iyi gelebilir gibi gözüküyor. Kendinizi yetiştirmek ve geliştirmek adına bir takım hamleler yapabilirsiniz sevgili boğalar. Güzel bir süreç olsun sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları. Evet hem Mars retrosu hem Merkür retrosu bu retrolardan en çok etkilenen burç sizsiniz sevgili ikizler burçları. Özellikle tabii ki burcunuzda bir Mars retrosu var ve yönetici gezegeninizde retro harekete başlıyor. Oğlak burcunda ve 8. evinizde. Burada tabii ki 8. etkisiyle beraber aslında ufak kaoslar, değişimler ve rutin farklılıkları sizi çok zorlamaz. Yani yeni şartlara adapte olabilen bir insansınız. Zaten bu tarz krizler deneyimlemiş bir insansınız. Ancak geçmişte hayatında iz bıraktığınız kişiler bu süreçte karşınıza çıkabilir. Bunlar da tabii ki bir çeşit kaos durumunu ortaya serecektir. Bununla beraber geçmişte halledilmemiş sorumluluklar veya geçmişte gerçekten çok değer verdiğiniz, çok emek verdiğiniz durumlar ve kişiler varsa bununla alakalı geri dönüşler de olacak gibi gözükmekte. Aslında bu süreçler... Size biraz eğlenceli gelebilir ama aynı zamanda hayatınızda artık farklı alanlarda değişimler arzuladığınız için bunlar çok da enteresan gelmeyecektir gibi gözükmekte sevgili ikizler burçları. Güzel bir süreç olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları. Evet siz de aslında 12. elinizdeki Mars retrosu ve 7. evinizdeki Merkür retrosu ile beraber ilişkiler alanında ciddi sınavlar vermeye başlıyorsunuz. Özellikle partnerinizin, ortağınızın Sizden sakladıkları veya sizin ilişkiden saklamış olduklarınızla alakalı ciddi yüzleşmelerin yaşanabileceği bir süreç var gibi gözükmekte. Yeni ortaklıklar, yeni bağlantılar için çok uygun bir gündem olmayabilir. Zira tarafların birbirine karşı şeffaf ve samimi olmadığı bir düzlemde ilerlediğimizi ifade edebilirim. Aslında... Kendinizi çok daha alıngan ve hassas hissedeceğiniz bir süreç. Yaşanılan olayları, karşılaştığınız durumları, söylenenleri şahsi algılayabilirsiniz. Ve bu durumda aslında ilişkiler alanında yaşamış olduğunuz o sorumluluklar ve yorgunluklar bir çeşit uzaklaşma ve izolasyon sürecine doğru itebilir gibi gözüküyor sizlere. Dolayısıyla burada özellikle... Duygularınızla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Belki kendinizden saklamış olduklarınızla artık karşılaştığınız bir süreç. Ve bilhassa 6 Ocak tarihindeki 2023 senesinde 6 Ocak tarihindeki dolunayla beraber bunlar pek yapacak gibi gözüküyor. Bu Dolunay sizin için oldukça etkili olacak sevgili yengeçler. Duygularınızla yüzleşin ve olayları fazla şahsileştirmeyin diyebilirim. Sevgiler, hoşçakalın. Geldik Aslan Burçları'na. Evet Aslan Burçları'nın 6. evinde Merkür Retrosu yaşanacak ve 11. evlerinde de devam eden bir Mars Retrosu var. Burada özellikle tabii ki yeni bir düzen inşa etmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir rutin oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hayalleriniz, hedefleriniz biraz duraksamış olabilir. Biraz kendi kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Belki çevrenizden, sosyal çevrenizden uzaklaşmaya başladığınız bir gündem içerisinde olabilirsiniz sevgili aslan burçları. Sanki e, bir şeylerin hayalini kuruyorsunuz. Bir şeyler için çabalıyorsunuz ama e, bunların karşılığı yok gibi hissediyor olabilirsiniz. Yani e, sürekli bir taş atıyorsunuz ve e, o taşın ulaşmadığından haberdar değilsiniz. Herhangi bir ses duymuyorsunuz. Herhangi bir geri dönüş yok. Sanki e, hayalet olduğunuzu düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Tabii ki bu aslan burcu için görünmemek en zor deneyimlerden birisidir. E, dolayısıyla bir şeylerin yanlış gittiğini, hayat akışınızda ve rutininizde bazı şey... Şeylerin aslında e, değişmesi gerektiğini fark edeceğiniz bir süreç. E, i̇lişkilerinizle alakalı bazı e, zorluklar varsa şayet. Yani saklananlar, sırlar veya arkanızdan dönen işler varsa bunlarla da yüzleşme yaşayabilirsiniz veya bunların peşine düşebilirsiniz gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Güzel bir süreç olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Evet yönetici gezegeniniz Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlıyor. Mars uzun zamandır İkizler Burcu'nda haritanızın tepesinde retro hareketini sürdürmekte. Özellikle gelecekle alakalı hedefleriniz ve hayallerinizle alakalı savruluyormuş gibi hissedebilirsiniz atılması gereken adımlar var, yapılması gerekenler var ama bir türlü içinizde o azmi, o cesareti veya o hırsı yakalayamıyor olabilirsiniz. Burada tabii ki e, Merkür Retrosun'un da 5. evinizde etkin olmaya başlaması özellikle sizi mutlu eden şeylerin ne olduğunu düşünmeye de e, sevk edecek gibi gözükmekte. E, özellikle hangi günler eğlenmeliyim, hangi günler çalışmalıyım, işlerimi nasıl organize etmeliyim? Bunlarla alakalı aslında bir çeşit e, değerlendirme süreci Geçeceksiniz. Bununla beraber tabii ki kendi inançlarınız, kendi değer yargılarınız ve sosyal alanda bir şekilde sizin inançlarınıza ters ilerleyen veya size meydan okuyan insanlarla alakalı konularda da atıl kaldığınız süreçler olabilir. Öncelikle ne istediğinize karar verin. Sizi mutlu eden şeylere karar verin bu süreçte. Ve hayatınızda eğer eğlenceye çok zaman yoksa biraz daha ona yer açın. Veya işe çalışmaya zaman yoksa biraz daha dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışın sevgili Başak Burçları. Bunları sorgulamanız isteniyor bu süreçte. Güzel bir gündem olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları. Evet Merkür Retrosu 4. evinizde ilerlerken bir taraftan devam eden Mars Retrosu var. O da 9. evinize gerilemekte. Şimdi burada tabii ki 4. ev 9. ev kendinize yeni bir yer inşa etmek gerekiyor. İş hayatınızla alakalı gündemler, bununla beraber biraz daha kişisel hayatınız, konfor alanınızla alakalı sorgulamalara sizi sevk ediyor. Ee, burada özellikle e, her ne kadar sosyal alanda bir takım hedef ve hayalleriniz olsa da kendi özel alanınızda nasıl daha kaliteli bir şekilde yaşayabilirsiniz? Ailevi ilişkilerinizi nasıl düzenleyebilirsiniz? Evinizi nasıl daha işlevsel hale getirebilirsiniz? Bunlara odaklanmaya başlayacaksınız. Burada özellikle... E, Sanki hayatın akışında bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Biraz gündemden, kamusal alandan kendinize uzaklaşmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak dinlenmek hakkınız, kendi alanınızı, kişisel alanınızı dizayn etmek hakkınız. Bunun için kendinize izin verebilirsiniz sevgili Terazi Burçları. Güzel bir süreç olsun sevgiler. Merhaba sevgili Akrep burçları. Evet, Merkür retrosu Oğlak burcunda sizin 3. evinizde ve yönetici gezegeniniz Mars aynı zamanda Plüton'un da çok aktif olduğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu Merkür Retrosu diğer retrolardan farklı olarak sizi biraz daha fazla etkileyecek gibi gözükmekte. Özellikle e, burada ruh haliniz biraz gelgitli olabilir. Ne istediğiniz, ne düşündüğünüz, nasıl kendinizi ifade ettiğiniz konusunda kafanız biraz karışık. E, bu karmaşıklık içerisinde hangi alana yönelmeliyim? Hangi alanda ilerlemeliyim? Hangisi benim için daha doğru olur gibi e, konuları değerlendirmeye başlıyorsunuz. E, özellikle burada Tabii ki sizi mutlu eden şeyleri yapmaya çalışırken aslında gerçeklikten kaçma eğiliminiz de olabilir. E, hayatınızı yeniden organize edip retroların bitiminden itibaren aksiyon alacağınız şekilde bir organizasyon şeması çizmelisiniz. E, bu süreç bu şekilde ilerleyecektir. E, bu Dönemde aynı zamanda kendinizi ifade ederken kurmuş olduğunuz diyaloglarda yanlış anlaşılabilir, yanlış anlayabilirsiniz. Kafanızda kurguladığınız konular çok da gerçeklikle bağıntılı olmayabilir. O yüzden e, o konuları şahsileştirmemeye gayret göstermelisiniz sevgili akrepler. Güzel bir süreç olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları Evet bu Merkür Retrosu Olak Burcu'nda Sizin ikinci elinizde etkin Aynı zamanda 7 elinizde devam eden Bir Mars Retrosu var Gerçekten zorlanıyorsunuz e, Beklenmedik gelişmeler, öngörülemezlikler Artık bunlar hayatınızın sanki bir parçası Haline gelmeye başladı ve bir şekilde alıştınız e, Burada tabii ki e, Beklenmeyen şeyleri ve hayatın Tesadüflerle dolu oluşunu Aslında seviyorsunuz ve adaptasyon kabiliyetiniz Çok yüksek olduğu için e, bunları da bir şekilde kendinize entegre edebiliyorsunuz e, özellikle burada tabii ki kendi değerinizin farkına vararak, kendi varlığınızın, bütünlüğünüzün, kaynaklarınızın farkına vararak Varlığınızı kutlayarak ilişkilerinizi de yüceltme şansınız olacak sevgili yay burçları. Aslında kendinize verdiğiniz değer oranında ilişkilerinizin sizin için değerli olduğunu veya partnerlerinizin size o oranda değer verdiğini gözlemleyeceksiniz. Özellikle e, Merkür gerilemesinin sonlarında çok güzel etkileşimler var. Artık bu kaotik süreçlerin sonuna yaklaştığınızda e, retrolar size ödüllerini verecek sevgili yaylar. Güzel bir süreç olsun sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Evet bu merkür gerilemesi burcunuzda meydana geliyor. O yüzden e, aslında hayatınızın hemen hemen her alanında etkili olacak bir retrodan bahsedebiliriz. Bununla beraber ikizler burcunda yani 6. enizde devam eden bir Mars retrosu var. Yani günlük hayatın akışını tayin edebilmek, sağlığınızla alakalı problemler, e, iş hayatınız, iş yerindeki görev ve pozisyonlarınız, günlük hayatı yetişmek, günlük hayatı organize etmekle alakalı zaten ciddi anlamda zorluklar yaşıyorsunuz bu dönemde sağlıkla alakalı özellikle ihmal ettiğiniz hususlar varsa çok çokça karşınıza çıkmaya başlamış olabilir. Şimdi ise aslında hayatınızın hemen hemen her alanında e, neyi eksik yaptınız, neyi e, çok fazla oturtamadınız bunlara bakmaya başlayabilirsiniz. Özellikle teknolojik cihazlarınızı temizlemek, ayıklamak veya bunları yedeklemekle alakalı e, önemli bir süreç var. Yani e, bazı aksaklıklar olmasın diye e, bazı şifreleri muhafaza edebilirsiniz, yedekleme yapabilirsiniz bu süreçte. E, oldukça önemli olacaktır. E, bununla beraber tabii ki sorumluluklarınız artabilir. E, sorumluluklarınız artmasına rağmen e, fiziksel e, motivasyon düşük olabilir. Yani bir taraftan iş akışı çoğalıyor ama e, sizin yapma azminiz ve isteğiniz azalıyor ters orantılı bir şekilde ve bu durum tabii ki sizi strese sokabilir. Aynı zamanda kendinizi ifade etmek, büyük anlaşmalar yapmak, hayat akışınızı değiştirecek riskler almak adına uygun bir süreç olmayacaktır. Ama mevcuttaki işleri işleri düzenlemek adına aslında zaman yönetimini oturtmanız gerekecek bu süreçte. Bununla alakalı planlamalar yapabilirsiniz sevgili oğlaklar. Güzel bir süreç olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçlarım. Evet 12. evinizde Merkür Retrosu başlıyor ve 5. evinizde uzun zamandır duran Mars da buralarda retro harekette. Özellikle aşk hayatınız sizi mutlu eden konular, sorumluluklarını, Sorumluluklarınız hayatı ne kadar ciddiye alıp almadığınızla alakalı zaten sınavlar veriyorsunuz. Bu durumda çocuklarınız, annelik, babalık e, bu kavramlar, aşk hayatınız heyecan arayışınızla alakalı aslında neyi ne kadar istiyorsunuz ne için ne kadar heyecanlanıyorsunuz bunları çok fazla değerlendirmek zorunda kaldığınız bir süreçten geçmektesiniz ve bir taraftan 12. bağlantısıyla beraber eski aşklar eski gündemler, karmalar ön plana çıkacak gibi gözükmekte ee, özellikle tabii ki bu dönemde kova burçlarının hayatına çok kadersel ilişkiler gelebilir gibi gözükmekte. Özellikle aranızda karmik bağlantıların olduğu veya geçmişten veya yeni tanıyorsanız gerçekten uzun zamandır tanıyormuş hissiyatını oluşturacak türden bir bağlantı yakalanabilir. Ve işler biraz sarpa sarabilir. Yani sorumluluklarınız, hayat akışınız ve bir taraftan da bu hayatınıza yeni giren hoş şey her neyse e, bunların hepsini aynı anda bir e, potada buluşturabilmek sizin için zor olabilir sevgili kovalar bakalım hangi heyecan verici gelişme olacak bu süreçte sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili balık burçlarım Evet oğlak burcunda Merkür retrosu deneyimleyeceğiz ve uzun zamandır dördüncü evinizde bulunan Mars retrosu zaten ailevi ilişkilerle alakalı ciddi anlamda sizi zorluyor. Özellikle bu yıl başında aile için meselelerde bir şekilde inisiyatif almak durumunda kalabilirsiniz. Bununla beraber arkadaş çevreniz ve aile hayatınız arasında yıl aslında kimlerle kutlayacağınız konusunda belki yaşanan e, sıkıntıdan başlayarak e, burada bir denge sağlamaya çalışmanız söz konusu olabilir. Olabilir. Toplulukları organize etmeye çalışıyorsunuz ve topluluklar içerisindeki krizleri de aslında şahsileştirebileceğiniz, kişiselleştirebileceğiniz ve bir şekilde yorgun düşebileceğiniz bir süreç. O yüzden sizinle doğrudan evintili olmayan meselelere çok fazla dahil olmamanızı tavsiye edeceğim. Ee, burada aile için meselelerde bazı geçmiş durumlar ortaya çıkabilir. Eski arkadaşlar veya eski sosyal çevrelerle alakalı gündemlerle muhatap olabilirsiniz. Başkalarının dertleri için kendinize yeni dertler edinmeyin sevgili balıklar. Ee, eğer konu tam olarak sizinle ilintili değilse e, aksa halde bu hikayede yanan ve yorulan siz olursunuz gibi gözüküyor. Güzel bir süreç olsun sizin için. Sevgiler. Evet arkadaşlar Merkür Retrosu'na dair aktarmak istediklerim bunlar. Video gelsin istemiştiniz. Ben de paylaştım. Ee, yeni yıla giriyoruz. Ama geçmişin e, bazı yüklerini de sırtımızda taşıyoruz. Umarım e, güzelliklerle geçmişten gelen güzelliklerle yeni yıla e, giriş yaparız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız, kanala abone olursanız mutlu olurum. Kanala destek olmak isteyenler teşekkür veya katıl butonundan destek olabilirler. Arkadaşlar danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.